Merhaba arkadaşlar ben Ali öğretmen 9. sınıf kazanım kavramı testlerini çözmeye devam ediyoruz bugün kazanım kavramı 19 doğa ve kimya ünitesinin birinci testini çözeceğiz arkadaşlar bu testimizde öğreneceğimiz konular sırasıyla şöyle arkadaşlar Suyun varlıklar için önemli dünyadaki kullanılabilir su kaynaklarının sınırları, su kaynaklarının korunmasına yönelik projeler, suyun sertlik ve yumuşaklık özellikleri, hava toprak ve su kirliliğin sebepleri, çevreye zarar veren kimyasallardan e, arınmanın yolları arkadaşlar. Birinci sorumuz aşağıda su kaynakları ve sınıflandırılmasından hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Doğruyu arıyoruz. Bu soruyu çözebilmek için dünyadaki su kaynaklarının nelerden oluştuğunu ve nasıl oluştuğunu bilmemiz gerekiyor. Dünyada dünyanın 4'te 3'ü veya 3'te 2'si sularla kaplıdır. Bu suların %97'si tuzlu sudur. Tuzlu su okyanuslu ve denizlerdeki sulardır. Tatlı sular ise %3 kısmıdır. Bu %3 kısmının %68.3'ü buzullarda yani güney ve kuzey kutbunda %31.4'ü yeraltı sularıdır. Tatlı su kaynaklarının sadece 100 binde 3'ü yüzey suyudur arkadaşlar. Bu yüzey sularında binde şey %87'si bu 1000'in %87'si göllerdedir. %11'i bataklıklardadır. %2'si sadece akarsu, dere, çay ve nehirlerdedir. Bakalım sorumuzda hangisi doğrudur diyor. su kaynağı ve sınıfı. A okyanuslar tatlı su Arkadaşlar yanlış okyanuslar tuzlusudur. Yeraltı suları su Evet arkadaşlar doğru cevabımız B şıkkıdır. Denizler su Hayır tuzlusudur. Buzullar tuzlusu. Hayır sudur Nehirler sudur Ama burada tuzlu yazmış. Bu da yanlış. Doğru cevap B seçeneği oluyor. ikinci sorumuza geçtiğimizde verilen ifadelerden doğruya bir iki de sırasıyla işaretlendiğinde aşağıdaki sayılardan hangisi e, oluşur diyor. Dünyanın 3/2'si sudur arkadaşlar. Evet, dünyanın işte 3/2'si sularla kaplıdır. Bazı kaynaklarda 4/3 yazar. O da doğrudur arkadaşlar. Doğru olduğu için 1 yazıyoruz. Canların çoğu olmadan uzun süre yaşayabilir arkadaşlar. Canlar su olmadan 5-7 gün yaşayabilirken sadece su içererek 12 güne kadar yaşamaktadır. O halde bu yargımız yanlıştır ikiyi koyuyoruz insan nefes alıp verirken vücudundan su kaybeder insan nefes alıp verirken terleme idrar ve dışıklama yoluyla sürekli olarak vücudundan su kaybeder bu yargımız da doğrudur o halde doğru seçeneğimiz 121 olacak yani C şıkkı 3. soruya geldik verilen ifadelerden hangileri yanlıştır diyor yanlış arıyoruz arkadaşlar Endüstride tuzlu su kullanılır. Arkadaşlar bu soruyu çözmek için şunu bilmemiz lazım. Tuzlu su korozyona yani aşınmaya sebebiyet verdiği için endüstride tatlı su kullanılır. Ve endüstride kullanılan tatlı su oranı dünyadaki tatlı suyun yaklaşık %22'sidir. Yani kullanabilir suyun %22'si endüstride kullanılmaktadır. Dünyadaki suyun %97'si tuzlu %3'lük kısmı tatlısudur. Biraz önce, biraz önce ifade ettik. Yeryüzünde bulunan sular... Sürekli olarak bir döngü halindedir. Evet su döngüsünü biliyoruz arkadaşlar. Sular buharlaşıyor, bulutlar oluşturuyor. Bulutlar soğuk havayla karşılaştığı zaman yağmur dolu kar şeklinde tekrar temiz olarak yeryüzüne ulaşıyor. Endüstriye tuzlu su kullanılır diyor. Yanlış bir cevap e, yargıdır arkadaşlar. Dünyadaki suyun büyük bir kısmı tuzlusu, şey tatlı sudur diyor. Yanlış arkadaşlar %97'si tuzlu, %3'si sadece tatlıdır üstündeki sular sürekli bir döngü halindedir. Evet arkadaşlar bu yargımız doğrudur. Biz yanlışları arıyorduk. 1 ve 2 yanlış yani doğru cevap C şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuza geldiğimizde saf su ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar bakın saf su demek içerisindeki mineralleri dahil tüm maddelerden arındırılmış su demektir. Ayrıştırılmıştır. Yani saf su içerisinde sadece su molekülleri var. Başka hiçbir şey yok. Hiçbir mineral, vitamin falan yok arkadaşlar. Saf su dünyanın en iyi çözücüsüdür. Hatta evrensel çözücü unvanına da sahiptir. Saf suyun kokusu, tadı ve rengi yoktur arkadaşlar. Şimdi bakalım iyi bir çözücüdür. Evet, evrensel çözücü demiştik. Tatsız, kokusuz renksizdir. Doğru. Vücut için gerekli iyonları bulundurur. Arkadaşlar eğer içinde iyon varsa o saf su değildir. Saf suyun içerisinde hiçbir şey yoktur. Su moleküllerinden başka. Doğruları arıyorduk. 1 ve 2 bu 5 şıkkı doğrudur. Beşinci soruya geldiğimizde su tasarrufu ile ilgili bir soru Yukarıdaki ifadelerden doğru olanlara, D, yanlış olanlara, Y ile sırasıyla işaretlendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır diyor arkadaşlar. Bozuk musluklar tamir edilmelidir. Su tasarrufu ile ilgili evet doğru. Gerekse su israfından kaçınılmalıdır. Evet arkadaşlar bu da doğru. Çamaşır makineleri tam dolmadan çalıştırılmalıdır. Arkadaşlar çamaşır ve bulaşık makinelerini çalıştıracağımız zaman maksimum kapasite ile doldurmak ve dolmadan çalıştırmamak gerekiyor arkadaşlar su tasarrufu ile ilgili burada çalıştırılmalıdır diyor o halde 3. yargımız yanlış olacaktır doğru doğru yanlış a seçeneğimiz doğru cevap olacak 6. soruya geldiğimizde verilenlerden hangileri yeryüzündeki su kaynaklarıdır diyor arkadaşlar şimdi daha önce de ifade ettiğimiz gibi altı su kaynakları Kar ve buzullar yine tatlı su kaynağıdır. Deniz ve okyanuslarda tuzlu su kaynağıdır arkadaşlar. Doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Ve geçelim yedinci soruya. Bitkilerle ilgili bir soru arkadaşlar. Suyu canlılar için önemli. Tüm canlılar için su olmazsa olmazdır. Bitkiler fotosentez, terleme, besin maddesi, dağılım gibi çeşitli işlemlerde suyu kullanır. Yeterli olmazsa bitkiler gelişemez. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler... Yaşamak için suya ihtiyaç duyarlar arkadaşlar. Tüm hücre aktiviteleri, daha doğrusu metabolik olayların tamamında su kullanmamız gerekiyor. O halde bakalım bitkiler için işlevlerinden hangilerinde su kullanırlar? Ternem için, evet arkadaşlar yapraklardaki stomalardan terliyorlar. Fotosentez için çok önemlidir su. Besin maddesinin dağılması, soymuk borularıyla istenilen bölgeye suyu ve topraktan aldığı vitamin ve mineralleri suyla taşıyor. Doğru cevabımız E seçeneği. Üçünde de su kullanılıyor. 8. sorumuz sert sularla ilgili sorular. Arkadaşlar sert su ne demektir? İçinde kalsiyum ve magnezyum gibi iyonlar fazla ise bu tür sulara sert su denir. Sert sular e, sabunun, bakın sabunun deterjanını demiyorum, sabunun temizleme özelliğini azaltır. İçimi çok kötüdür, içilmez yani çok böyle e, acıdır. İçinde çözülmüş kalsiyum ve magnezyum gibi iyonlar azsa düşükse yani miktarı bu, bu sulara yumuşak su denir. Sert sularda sabun kolaylıkla köpürmez. Yani sabunun temizleme kapasitesini azaltır. Bu yüzden sert sularda sabunla temizlik yaparken sabun sarfiyatı ve su sarfiyatı artar. İçimi lezzetli değildir. Buharlaştığında da kireç bırakır. Biliyorsunuz çaydanıklarda veya işte yumurta haşladığınız zaman yumurta kabının içerisinde o kireci görebilirsiniz kalsiyum karbonat veya magnezyum karbonat kireci bırakır şehir şebeke sularında da tortu bırakır arkadaşlar uzun süre sert suda yün içinden geçtiği borular kireçte kaplanır ve tıkanır iç mi lezzetli değildir doğru Sabunu, sabun kolaylıkla köpürür diyor hayır arkadaşlar sabunun temizleme özelliğini azaltır iki yanlıştır su borularında tortu bırakır evet 3 doğrudur hangileri doğrudur diye aradığımızda 1 ve 3 yani C şıkkı doğru cevabımız olacak 9. sorumuza geldiğimizde aşağıdaki iyonlardan hangisi sert sularda fazla miktarda bulunur arkadaşlar suya sertlik veren iyonlar kalsiyum ve magnezyum iyonlardır doğru cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar 10. sorumuza geldiğimizde su ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakın yanlışı arıyoruz. Yetişkin bir insanın vücudunda %55 ile %75 oranında su bulunur. Arkadaşlar yetişkin bir insanın vücudunda bebeklerin %75 ile %80. Yetişkin bir insanın vücudunda %55 ile %75. Yaşlıların vücudunda da %55 gibi su bulunur arkadaşlar. O halde bu doğrudur. Sindirim ve eminim işlemleri için Için, tüm metabolik işlemler için su gereklidir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Tuzlu su canlıların kullanımı için uygundur diyor. Hayır arkadaşlar uygun değildir. İşte yanlış cevabı bulduk. Ee, tatlı suyu kullanıyoruz biz. Su kaynakları tasarruflu kullanılmalıdır. Doğru. Dünyadaki suyun %97'si tuzlu sudur. Sadece %3'ü tatlı sudur. Bu da doğrudur arkadaşlar. 11. soruya geçiyoruz. Su suyla ilgili bir soru işlevlerinden hangilerinde önemli rol oynar arkadaşlar tüm vücut olaylarında en önemli madde sudur besinlerin sindirilmesinde doğru vücut ısısının düzenlenmesinde evet eklemlerin hareketini kolaylaştırılmasında üçünde de önemli rol oynar arkadaşlar doğru seçeneğimiz E şıkkıdır 12. ve son soruya geldiğimizde aşağıdakilerden hangisi endüstride suyun kullanım alanlarından biri değildir Arkadaşlar hemen sağda gördüğünüz gibi şurada endüstride suyun kullanım alanlarını yazdık. Soğutma çözücü, taşıma aracı, enerji kaynağı, elektrik santrallerinde, balık yetiştiriciliğinde, klimaların çalışmasında, soğutma işlemlerinde, yangın söndürmede, deniz ticaretinde sudan faydalanır. Çözücü olarak evet taşıma maddesi, evet soğutma sıvısı, evet enerji kaynağı, evet ama korozyon yani aşınma, da su için e, kullanılmayacak. Hatta suyun bu özelliği varsa o suyu endüstride kullanmazlar arkadaşlar. Evet doğru cevabımız D şıkkı. Bir testimizin daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar nokta dahi olsa yorum yapın lütfen. Kanalıma abone olmayı arkadaşlarınızı da bu yönde e, teşvik etmeyi unutmayınız. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim.